Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir çekiliş videosu bu. Çekiliş duyuru videosu sevgili arkadaşlarım. 20 tane kitap vereceğiz. Metin yayınlarına buradan teşekkür ediyoruz. 20 tane kitabı sevgili arkadaşlarım sizler için bu kanalda bir çekilişle hediye edeceğiz. Bu 20 tane kitabın 10 tanesi. Metin yayınları tyT Soru Bankası. Şu elimde görmüş olduğunuz kitap arkadaşlarım. E, toplamda ben size söyleyeyim 348 sayfa ve gerçekten kaliteli soruları var efsane soruları var bir diğer kitabımız ise e, yine metin yayınları problemler çalışma kitabı sevgili arkadaşlarım e, biliyorsunuz ki zaten bu kitabında yani modern problemlerin çalışma kitabının ben e, youtube'da çözümlerini yapıyorum sevgili gençler birkaç gün içerisinde bunların da Video çözümleri yüklenmeye başlayacak. Aklınızda bulunsun. Bu kitap çıkan arkadaşlarımda veya bu kitap almayı düşünen arkadaşlarımda yine bu kanalda beraber, senle beraber soruları çözebiliriz istersen. Evet toplamda 20 tane kitap, 10 tanesi metin yayınları, problemler, çalışma kitabı, diğeri de 10 tane kitap. Metin yayınları TYT Matematik Soru Bankası. Sevgili gençler. Hocam arkadaki kitabın çekilişi gelmeyecek mi diye soracak olursanız. Yani bizim kitabın çekilişi gelmeyecek mi? Bu kitabın da çekilişi gelecek arkadaşlarım. Merak etmeyin. Şimdi Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Kara hocanız da yine metin yayınlarının sevgili arkadaşlarım kitaplarından çekilişler yapıyor. O çekilişe de katılmayı unutmayın. Peki hocam çekilişe nasıl katılacağız? Bu video aracılığıyla katılacaksınız. Bu videoyu izledikten sonra... Abone oluyorsunuz arkadaşlarım. Birinci şart abone oluyorsunuz. İkincisi videoyu beğeniyorsunuz. Üçüncü şart ise videonun yorum kısmına yanda görünen yazıyı yazıyorsunuz. SML Hoca Matematik yazmanız, bitişik SML Hoca Matematik yazmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, şartları sağladıktan sonra bugün ayın 17'si. Ayın 24'ünde yani haftaya pazar günü akşam saat 8'de. Yorumları kapatacağız ve çekilişi sonlandıracağız arkadaşlarım. Çekilişi sonlandıktan sonra da size duyurusu, duyurusu yapılacak. Hem Instagram'dan hem de sevgili arkadaşlarım YouTube kanalımızdaki topluluk kısmından yayınlanacak. Instagram adresimiz de yine yanda var. Takip etmeyi unutmayın sevgili gençler. Evet, Kenan Kara Hoca'nızla çekilişlere katılın. Buradaki çekilişlere katılın arkadaşlarım. Böylelikle şansınızı arttırmış olursunuz. Aklınızda bulunsun benden size söylemesi. Olasılığı iki katına çıkarmış oluyorsunuz. Nereden baksanız. E, diyelim ve videomuzun noktalayalım. Çekilişe katılmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına sevmeyle hoca matematik yazmayı unutmayın. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.